Bir gün senden vazgeçersem ben de gücümü kaybederim Bunu isteme benden, bunu isteme benden Bir gün senden vazgeçersem ben de gücümü kaybederim Bunu isteme benden, bunu isteme benden Bir anlık bir gibi ağzıma geleni sarılım Doğruları söylesene inanmak istemiyorum Kalman gerektiğinde olmak istemiyorum Sen biz olmak istemiyorum da vazgeçtim Hiçbir şey olması gerektiği gibi değil. Eski gibiydik değerlenmiş gibi Şarap gibi koktu sonra döktüm bunu lavaboya Eskimiş duygularla yazdım hikaye bir gün zaman tersine dönerse istediklerim ya bir anda biterse Kaybolup giderse Bir gün zaman tersine dönerse istediklerim ya bir anda biterse Kaybolup giderse Sen bu duygularını bana mı anlatıyorsun Sen ben bunları yaşıyordum Anlatıp anlamadıklarını yazıyorum Gittiğim olmadım anlamana gelmiyor. Severken kalbin çok sarıf yeriyle Yanımdan geçerken şaşkına dönüş Yazıp yazıp bir içine oturmuş Gece alarken içinden gelmiş Delinin biri gibi aklımın içindesin Delilik yaparsan günün birinde Delinin biri gibi aklımın içindesin Delilik yaparsan günün birinde Sorumlusu ben değilim siz insanlarsınız kafanızda kafanızdaki beyin dalgası buneyin neyin dalgası ardından gülümüş geçmiş ama O sensörü tek başına geçirmiş birisin ne kadar kırılı bir yarısın. geçmişinde yaşadığın sorunları bilirsin Sorumlusu ben değilim çektiğini çalırım ben bakmadım giderken bir dillere destan edilere dillere Ne hale geldiğinin farkında mısın ben daha çocuk değilim Farkında mıyım yokluğunun bunu bana değil ne? kendine bak Gözlerim kendi olama kendimi sana saklıyorum Yalıma olsa da her şey kendine haklıyorsun gitmediğini bekliyorum Sabırsızım tekrar gülmek için ama eksiğim biraz kanamam var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 Aklımın içindesin, delilik yaparsan günün birinde ben Ölenim biri gibi aklımın içindesin, delilik yaparsan günün birinde